Merhaba merhaba merhaba merhaba. Türk yayın tekrar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bigin. Peki. Ada greatest actions of Olympic qualifications final. abi. Lütfen en harika hareketler Olympic finalde. der. Hey qualifications. Abi o mu? Yani kolkşa işte. Evet, hmm. evet. I like yani özetle özetle. Voleybol doya. Doyanı sonuna. Emotions. Neyse evet arkadaşlar voleybollular, voleybolcular vol ve voleybol sevenlere gelsin. Bunu sevmiyorsanız izleyebilirsiniz zaten. Yani Anladın. neyse evet. Hadi videoya girelim <gülüyor> Ayısladen. Aa! Lan E erdem bu kalite ne ya? Kalite. Bu kalite. Azay. Azay. Ade Bu mu? Bu mu? o kaptan mı arkadaşlar? <gülüyor> ya kaplan olabilir. Oo! Vurdu mu? Atanlık. Alman Almanya. Nasıl bir blok be? Aliver vur vur. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Tsukların bir tek bir şey var gerçekten. Ben o gerçek tutku. Her ne yapıyorlarsa onların tutkuların var yani böyle passion, şey yani her şey her şey için yani ülke futbol yani spor falan volleyball falan kadınlardan yani volleyball yani kıskanmaktan evet, evet. yani, e, e, yani aşk olarak e, evet, evet, evet, evet. evet hadi be işte Aliebra. Oo. gerçekten çok güçlü ya. Evet. Yani <gülüyor> bunlar kafaları karışmış. Oyunuyor. bir Wow. dakika nasıl dokunmadı ana? okul dokunmadı lan ha yok şimdi precedente. Bu çok iyi. Okay. Olay kaza oldu Biziki Bizki aşık kafaları karışık bin sababtuk be baktuk. Nasıl oldu biz de şaside top gitti. neden? Was was were some different yani factory glue. A Doğru Bir dakika bu taktik mi? anlamadım. Bak nasıl <gülüyor> yapıyorlar. İsmailoğlu. <gülüyor> bak. Bak nasıl yapıyorlar? Bu taktik bence. Bu tarafa vuruyor. Bak bu tarafa vuruyor. Sonra bir koşuyor. Koşup vuruyor. Bak. bilerek hep böyle yapıyorlar çünkü hep öyle bende taktik. İsmailoğlu. şey bir <Gülüyor> Wow! <Gülüyor> çok güzel bir ama gerçekten yalan söylemeyelim. Bak nasıl pas şimdi. Bak bak bak. Gördün mü? Gördün mü? Hep bu tarafa atıyorlar. Hep bu tarafa sonra biri İsmailoğlu, Ismaïl Olulu Bak, tactics. Bak gördün mü? Wow! It Wow! top gelmeden önce şey, ayakta şey gibi, kalıyor gibi. Evet, Ronaldo gibi hi Yok ya. Tam tam. There's no Çok aşağıya girmiş ya. Çok aşağıya Black Black bak bilerek yani yapmayı biliyor işte. Tam burada. çok iyi bence. Çok iyi yani. Sür, evet. Yapmayı biliyor işte. Oha! Topu al boyumuz. Tamam, Ha bırak ha tersi. Kafaları karışmış. Bak gördün mü taktik bu? bu <kitabı> çok iyi ya. Ki çok ya. Birleşim tam Wow. Oh! Bu takım çok iyi Ama gördüğünüz hep buraya atıyorlar Wow wow wow wow wow Çok iyi, çok iyi, çok iyi Çok iyi bu tarz videoları Oh, fake Evet, fake şiddet yeah. Oh, güzel Ama yemediler ya. Man, yemedi <gülüyor> ya. istiyorlar oh. ah. Çok güzel bir. Gücün, evet. Bir kere bir gün voleybol oynadım ve 3 gün şey, yani burayı hiç hissetmedim. <gülüyor> Gerçekten. Oo dayan. Nasıl atıyorsun Çok, çok agresif oynuyorlar. Evet. Wow! Wow! Wow! basketbol gibi. Wow! Wow! falan vurmadı bile yani. Yani bir boş yer falan buldu. Evet. Direkt evet. oraya attı. Yani böyle sert falan evet. gerekmiyor. Gerçekten bu kadın çok iyi. Wow! Çok zeki, Of be. Çok iyisin vallahi. Adrasablak. Wow. kaç kaç yaşlısın 27 24. Bakayım. Just Olympics I guess can be that old. Bakayım be. Yani Bir dakika, bir çoju çok güzel oldu da o 34 34 ve genç gözüküyor gerçekten genç oh, gösteriyor yani evet 30 demek istedi ama ah, evet. yani o yüzden yani, kaptan evet şey var deneyimler var ha evet. Evet. Evet. evet arkadaşlar işte bu çok güzeldi ve ben de seniz de lütfen like at, paylaş lütfen ve bir dakika sever görenlere kadar. Barış. Barış.